Üçü Otogaz Mühendisinden selam arkadaşlar. Bugünkü aracımız Dacia Duster 2020 model. LPG dönüşümünü gerçekleştireceğiz. TCE motorlu, direk enjeksiyonlu bir araç. 1.3 motora sahip. Aracımıza Cangaz Master direkt kitinin uygulamasını yapacağız. Direk enjeksiyonlu araçlarda önerdiğimiz bir kit. Dacia Duster'da da oldukça güzel çalışacak. LPG dönüşümleri bayram öncesinde artmış durumda seyahat edecekler. Daha uygun maliyetli yakıt için LPG'den başka seçim Görmüyorlar. Bu noktada yüzde %45 45'e varan yakıt tasarrufuyla seyahat etmek için LPG dönüşümüne gelenlerin sayısı da artmış durumda. İçeride otogaz mühendisliğinde. LPG dönüşümü yaptırmak isteyenlere ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Kredi kartına vade farksız dokusu taksitle LPG dönüşümü yaptırabilirsiniz. LPG dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz araçlara 2 yıl garanti veriyoruz. 2 yıl içerisinde LPG kitinde herhangi bir sorun olursa ücretsiz değişimini sağlayabiliyoruz. Cangaz Master direkt kitinin parçalarına baktığımız zaman LPG beyni eküsü bu şekilde 1.5 ohmluk enjektörleri bulunuyor. Bu enjektörler oldukça seri enjektörler. Direkt enjeksiyonlu araçlarda oldukça güzel performans, güzel sonuçlar verebiliyor.